ve ismumun 2019 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Overall Şampiyonuyum. 14 yıldır sporla uğraşıyorum. 4 yıldır Solizh Sporla birlikte çalışıyorum. Baş antrenör ve özel antrenör olarak. fitnessten bağımsız olarak Pilates Wellness Fitness Antrenörüyüm Federasyonun. Ekipman olarak, kadro olarak, çalışma prensibi olarak çok mükemmel bir düzene sahip. Gelindiği zaman müşterinin adaptasyon sürecinden sağlık durumunun özel hayatının değerlendirilmesiyle birlikte onunla özel çalışma prensibiyle birlikte ona özel program hazırlanıyor. Beslenme, antrenman sistemi, programları vesaire. Bunlar düzenli olarak değişiyor, değişmesi gereken zamanlarda. Müzik